Vatandaşa destek şarttır, ekonomik yönden. En azından vatandaşın morali yükselsin, biraz dirensin, gıdasını alabilsin, yiyeceğini Kesinlikle. alabilsin. Şimdi sen direncin olmadığı zaman koronaya her zaman yeni Kesinlikle. düşersin. Gribe bile yenik düşersin. Evet. Direncin olabilir. olabilmesi için çok iyi beslenmen lazım. Evet. Bahşişlik çok, çok iyi lazım. olması lazım. Bağışıklık sisteminin çok iyi olması lazım. bunu diyoruz. Birazcık daha bence e, kısıtlamalar gelmesi lazım ki, bu korona illetinden kurtulabilelim. Çünkü gerçekten biliyorsunuz ki hem kış ayı geldi, kış ayında da bu tür virüsler daha çok yayılıyor. Çünkü soğuk ortamı daha çok seviyor. ne yazık ki vatandaşlarımız da hem maske konusunda olsun hem farklı bazı konularda olsun, mesafe konusunda olsun dikkat etmiyorlar ne yazık ki. Eee bundan dolayı bence kısıtlamaların birazcık daha gelmesi lazım. Özellikle ee, gerçekten hani saat olarak bazen şaşırdık falan diyorlar ama e, gençlerin ve yaşlıların bazı saatleri e, diğer vatandaşlara göre e, daha kısıtlı. E, bunlar çok çok yerinde olan şeyler. Gerçekten devletimiz bazı şeyleri çok iyi araştırıp buna göre e, kararlar alıyorlar. Sokak kısıtlamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle nasıl so cuma günü, Heh. cumadan pazardesiye getirilen sokağa çıkma e, Yasak valla uygundur, iyidir. Kapatsa iyidir. Mülak çıkmıyor. Valla Allah'ın tarafındadır. Ama yine iyidir, yine devletimiz bizi düşünüyor. bizi onu düşünmüyoruz. Hakikaten iledir ha. Valla biz devleti düşünmüyoruz ama devlet bizi düşünüyoruz. Bazı var diyor, niye kapatıyor niye zıkaya çıkmaya soruyorsun. Bizim için yapıyor. Millet için yapıyor, değil mi? Kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli mi? Bence yetersizdir. Ne yapılması lazım? Ama bir on gün tam kapatsın, millet rahatlasın. Evet. On dört gün tam gün yasak yapsın. Millet rahatlasın. Ya Daha bu iyi. şekilde kapanırsa esnaf mı yapacak? Ekonomi ne olacak? Zaten esnafta hangi esnafta iş var şimdi? Öyle biri söylesin hangi esnafta iş var? Ha dükkanı dükkanım var ki bir aydıştık da etmemişiz. Ne yapsın? Millet ne yapsın? Kredi alıyoruz, veriyoruz kredi. Arbiyat veriyoruz. Başka şartlarımız yok. Yani bu tedbirler ne şekilde olmalı sizce? Vallahi bence en, Aynen en iyisi. Aynen arkadaşın dediği gibi bir on gün dört tam kabasın, kıslama yapsın, yapsın. Millet ya rahatlasın, millet rahatlasın ya ölsün artık. Hani sen uyarsın ben uymuyorum öbürsü uymuyor bir şey yaramıyor. E, millet hep böyle bir riayet etse en azından bir azami davransa çok güzel olur. Ya bizim sağlığımız için, bizim iyiliğimiz için veya faydamız için. O başka bir alman çok yani. Yani tedbirler olumlu. Olumlu olumlu ama tam riayet edilmiyor. Yani insanlar mı? Insanlar biz riayet etmiyoruz yani. Evet. Görüyorsun adam maskesin, çenesinin altına takıyor, sigara içiyor. Bazı kurallara riayet etmiyoruz yani. Hele yani hani taşıma suyla değirmen dönmez diyoruz ya. Herkesin uyması lazım. Evet. Yani sokağa çıkmamaysa çıkmama veya riayet etmeyse riayet etme, uygulama, hayata geçirme, mesela Hakkımız yok başkasına bu hastalığı verelim. Sokak kısıtlamalarını soruyoruz. Yeterli mi? Yeterli değil vallahi. Görüyorsun abi kalabalık burası. Yani hani biz gençlere bir şey olmaz diyorlar ama yani kimin olacağı belli değil. Evet ne yapılması lazım sizce? Ekonomi Türkiye ekonomisini zaten belli ne ne oldu. Yani eğer ekonominin gücü olsaydı veya yukarıdakinin gücü olsaydı şöyle bir 15 gün 20 gün Sokağı komple çıkma yapılsaydı belki bir şeyler olurdu ama böyle kısmı hiç hiçbir faydası yok. Ben yetersiz diyorum. Neden abi? Yani bir 14 dört gün lazım. 14. Korona sayıları da fazla uymuyor. Iıı e, millet kuraları da uymuyor. Bir görüp bakabilirsiniz bak. Maskesi çenesinde maske kuralarında uymuyor. Mesafelerine da uymuyorlar. Yani bir 14 kapamamız gün kapanmamız lazım. Hastaneler yoğunluktan dolayı. Yani sokak kısıtlamalarını ben yeterli bulmuyorum. En azından bir 14 gün hiç kimse dışarı çıkmasa daha iyi olacağına inanıyorum. Bu şekilde hiç kimsenin muhafaza olacağını düşünmüyor. Ama ekonomi buna dayanır mı abi? Yani can mı ekonomi mi? İnsanların canı mı, analarımızın, babalarımızın, bacılarımızın, çocuklarımızın hayatı mı, ekonomi mi? Yani onu da devlet düşünecek. Devlet babaa düşünecek onu yani artık. Evet. Yani o zaman bu kısıtlamaları olumlu buluyorsunuz normalde. Ya bu kısıtlamaları olumlu bulmakla beraber yetersiz buluyorum. Evet. Yetersiz ve geç kalınmış kısıtlamalar olarak buluyorum. Ve bu vaka sayılarının, ölü sayılarının da bir an önce artık net şeffaf bir şekilde halka kesin bir şekilde duyurulmasını istiyorum. Evet. Yani. Olumlu mu buluyorsunuz? Daha mı sıkı olmalı? Sizin bu konuda düşünceniz nedir abi? Her şey insanın vicdanına bağlı olan bir şey. Benim seni hasta etme hakkım yok. Bir, İkincisi, hem yani insanlar hem kendine korumalı hem çevresini korumalı. Yani her şey insanda başlıyacak. Yasak, sıkı veya gevşek bunlar işleri çözmez. Evet. Sizin düşünceleriniz nedir? Yeterli mi? Olumlu buluyor musunuz? Vallahi hani virüs o kadar ilerlemiş ki artık yani yeterli olup olmadığını şey yapamayız yani. Çünkü hani önü alınamaz artık. Yani insanlara da ne kadar sıkabilirsin ki? Değil, Değil mi? mi? Bu kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz yani? Olmalı mı kısıtlama? Yani e, olması gerekir. Ya çünkü ortada bir virüs var ve önü alınamıyor yani bir şekilde. Bunu azaltmak için çok kısıtlamaları normal yani. E, ya şimdi insanları da tam olarak sıkamazsın. Yani çok sıkarsan bu sefer insanlar hani isyana doğru gider. Yani idare eder mi ya? Ne yapacak bir şey yok. Bu gerekli bu tür şeyler. E, yani şu an gerekli. Yani bu virüsün önlenmesi adına bu yapılan çalışmalar yeterli boyutta değil tabii. Ama ilk etapta yavaş yavaş hani her şeyi azar azar insanlara alıştırması adına ama ilerideki boyutta daha fazla yükselmemesi adına, yayılmaması adına ekstra yani bir önlem paketi mi ya da e, önlem aşaması aşama aşama doğru şeklinde yani yapılması gereken şeyler ama dediğim gibi şu an yavaş yavaş. Yoksul kesimleri yani daha fazla e, sıkıntı çekmemesi adına. Yani devlet biraz devletin daha de, destek sağlasın yani. Bu aşamada bir şeylerin yapılması lazım yani sonuçta. O zaman sonuçta, söylüyorsunuz. Devlet kısıtlama getirsin fakat kısıtlama getirirken bu kısıtlama sonuçta bizim için getiriyor. Yani, çünkü, yani başkası için değil. Bizim sağlığımız için, bizim güvenliğimiz için. Ama bunları getirirken de ekstradan da o e, dediğim gibi alt tabaka daha fazla sıkıntı sorun yaşam ekonomik yönünden sıkıntı sorun yaşamaması adına e, bunlara bir e, hani devlet baba ne yapsın el atsın.